Ya Sevdim ram ben bırakıp giderse yaşayamam ben. Çünkü bak yok bu kaçınacağına. Sevdim deli çiğdem ben. Ne kadar benim? Neden bir o zaman almıştı? Tekken oldu sokaklarda geçti. Söyle ben bunlarım akletti. Baksa ben sana göre. Aşkta bak yok bu gördük oldu bu havcaga böyle. Seviyorum gelmişine geçmişine geçmiş ne. Hayat katıracak halim yok be. Beklerim ben seni her bir gidişte.